Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine Leyda İla ile beraber merhaba. bir video hazırlamaya karar verdik sizin için. Bu videomuzda size küçük bir sürprizimiz var. Bir tane sömestr tatili için çekiliş yapmaya karar verdik. Biraz sen bahset istersen çekiliş detaylarını. Şimdi sömestr tatili olduğu için tabii büyük arkadaşlarımız da küçük arkadaşlarımız da ilk tatillerine girdiler. Ben en çok küçük arkadaşlarımızın heyecanlıyım evet. çünkü onlar hani daha böyle ilk karnelerini aldılar işte ne bileyim yavaş yavaş doğaya merak salan küçük kardeşlerimiz var. İşte spora merak salan. Onlara biraz teşvik olur. Yine büyük arkadaşlarımıza güzel bir hediye olur. Beraber bir çekiliş yapmaya karar verdik. Evet bu çekilişimizde de yine her zamanki gibi bize sporcu pazarı sponsor oldu arkadaşlar. Sizler için bir tane sırt çantası gönderecek. O sınıf çantasının içerisine bir tane boyunluk koyacak. E, termoform boyunluk, yani termal boyunluk koyacak. E, aynı zamanda Lady birkaç tane hediyesi olacak. E, şimdi bu e, spor amaçlı olduğu için her şekilde e, zor şartlara göz önüne almak gerekiyor. O yüzden ben el feneri çok lazım olacağını düşündüm. Doğada e, kullanmak için değil mi? Tabii ki. E, aynı zamanda pusula. pusula. Çünkü biliyorsun nerede olursanız olun, gerek orman olsun, gerek deniz olsun çok gerekli bir şey. Paracord bileklik kiti koyacak size. Ama bunu e, alışmış olduğunuz parakort bileklik olarak düşünmeyin. Bak detayını anlat istersen ee, sen. Çok daha güzel. Ben hazır olarak değil de bir yapım kiti olarak koyacağım. Çünkü kendiniz yaparsanız sizin için daha değerli olacaktır. Daha fazla anlam ifade edecektir. Zaten YouTube'da da bununla ilgili yapım videoları ve çok basit bir şey. Kendiniz yaparsanız e, daha değerli olur. O yüzden şimdiden şans diliyorum size. Kesinlikle. <gülüyor> Aynı zamanda bu çantanın içerisinde ben bir, her bir çantanın içerisinde birer tane hayatta kalmak kiti ve ilk yardım kiti koymayı planlıyorum. Bu çantanın içerisine Veles Piglet olarak ben birer tane termal tişört koymayı düşünüyorum. Aynı zamanda her bir çanta için 10 metre parakort ip koyacağım ben. Her zaman olduğu gibi çekilişimize katılmak arkadaşlar çok basit. Bunun için herhangi bir ön şart belirlemedik biz. Sadece bizim kanallarımıza abone olmanız yeterli. Yani hem Lady Lay'ın evet. kanalına hem de Veles Piglet'e abone olmanız yeterli. Aynı zamanda bu videoyu Facebook'ta herkese açık olarak paylaşmanızı istiyoruz arkadaşlar ve bu paylaştığınız bilgileri de adınız, soyadınız, adresiniz ile beraber çekiliş.et adresine mail atmanız gerekiyor. Zaten bütün detaylı açıklamayı videonun açıklamalar kısmında evet, ben de ilayda yazacak altını oradan tekrar okuyup. Ee, adımları uygulayabilirsiniz. Ee, Takıldıkları yer, yer olursa zaten sorarlar. Hayır, Orada yardımcı olmaya çalışırız tekrar size, katılımcı arkadaşlara. Bununla beraber söylemek istediğimiz bir şey daha var bizim aslında. Ee, bu kanal ve aboneliklerle ilgili. Arkadaşlar e, Velesfit.net veya Ladyler kanalına girdiğiniz zaman sağ üst köşede abone ol butonunun yanında bir tane küçük çan resmi var. O çan resmine tıklayıp e, bu kanaldan bildirimleri almak istiyorum çekmesini işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü bizim çektiğimiz videolar e, olması gerektiği gibi size bazı ulaşamayabiliyor evet. dolayısıyla bu şekilde yaparsanız size daha iyi ulaşabileceğimizi düşünüyoruz biz. Evet çünkü biz e, emek vererek uğraşarak şey yapmaya çalışıyoruz ve bizim için en büyük teşekkür bunları seyretmek. Evet. Siz ne kadar çok sevdersiniz, ne kadar çok beğenirsiniz. Biz o kadar çok mutlulur, o kadar çok teşvik olur, o kadar çok dile çıkartırız. Kesinlikle. <gülüyor> ee, şimdi söyleyecek başka bir şey kalmadı herhalde değil mi İlay? Yani yeniden görüşene kadar. Arkadaşlar şimdiden şans diliyorum. Umarım memnun kalırsınız. Çünkü biz bunu çok özenerek yaptık. Evet, bakalım o tarihi 4 kişi kim olacak? Bu arada tekrar yedi İlay'la bu arayı için güzel bir projemiz var. Evet. Onun lansman videolarını da ilerleyen Haftalarda mı artık, aylarda mı olur bilmiyorum. Tekrar sizinle paylaşacağız. Daha çok beraber olacağız. Yani. Bir sürü videolar işler falan. <gülüyor> Kesinlikle. Arkadaşlar e, takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.